Naber? Konatan. İyi mize, sen nasılsın? İyi valla. İskeletor getirmişsin. İskeletor getirdim, himen getirdim. Bana küçükken iskeletor diyorlardı. Gerçekten mi? Gerçekten. <gülüyor> Neden? Çok zayıftım çünkü. Hadi ya. Tabi tabi. Zayıflıktan şimdi, dolayı iskeletor şimdi, diyorlardı. Göbeğimiz çıkıyor şimdi. Ha. Ama abi zayıflıktan diyorlarsa iyi. Allah korusun çünkü iskeletor evet. çok değil mi? Böyle iyi anılan bir karakter <gülüyor> değil <gülüyor> yani. Küçük olduğum için diyorlarmış evet, i̇şte, değil mi? Evet. Pislik o. Himen, küçüklüğümüzün... En harika çizgi film yani. Benim de en sevdiğim çizgi filmdi galiba diyebilirim yani hani. Tabii televizyonun ya. karşısında koşardım. Yani kendimi kaybederdim izlerken. Birkaç sene sonra da daha iyi bir çizgi film geldi benim için. O da... Transformers. Transformers'ın da üzerine yok. Ayrı yaş grupları yani biri 5, biri 8 gibi bende. Transformers da inanılmazdır. Transformers'ın da güzelliği şey aslında, söylemi görünenden daha fazlası. Onlar böyle araçlar, arabalar ya hmm. ama işte diyor ki işte more than meets the eye, görünenden Aa, daha fazlası. Evet, evet. Transformers evet. more than meets hmm. the eye. Hmm. Oradan şeyi de sonra tabii ilerleyen dönemlerde şeyi de fark ettim aslında insanlar için de diyor onu yani. Bir insanın da görünenden daha fazlası var aslında. Litos'un sözü var öyle. Görünenden güçtür, görünmeyen bağlantı diye. Ben de çok çok severim, kullanırım. O geldi aklıma. Abi peki, buradaki görünenden güçlüdür, görünmeyen bağlantı da senden... Görünmeyen <gülüyor> bağlantıyı var? bağlayacağız abi. Şimdi bir tane çok sevdiğim, çok da sevdiğim bir arkadaşımın aldığı... ...bir kirpi oyuncağımız var. Ama dikenli değil, şey değil, yumuşak. Bir tane kalemimiz var. <gülüyor> kalem mi o? <He>, aslında kalem <gülüyor> oynadın sen <gülüyor> program öncesi ama... ...bir de böyle evet abi, afacanlığı canım. var. Bir de... Kartları seviyorum biliyorsun. Bir tane kartımız var. Şöyle gösterelim. Kartı yorumlayacağız. Evet, bir bıçak görüyorum. Değil mi? Sarmaşıklar sanki bıçağı tutmuş bir şeyler var. Ya anlatmasaydın iyiydi. Ha Şükredim. ne oldu <gülüyor> <gülüyor> Abi... Bitti. <gülüyor> Kesin bir daha. Sende ne var diyeceğim ama valla... Sendekiler çok çok iyi ya. Neler var sende? himeni zaten konuştuk. Hime'nin en yakın arkadaşlarından bir tanesi ama bir yandan da aslında onu uzaklara götüren, mücadelelere taşıyan Atılgan. Ki Atılgan bilirsin, aslında Titrek'tir. Evet. Gölgelerin gücünü çağırdıktan sonra Hime, Prince Edmund'dan Hime'ne e dönüşür. Titrek de biraz korkar, ürkektir. O da Atılgana dönüşür. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Gölgelerin gücü adına. Bende Artık Cesur bir kaplana ama ben hep çocukken onu aslan gibi algılardım. Çünkü neden diyeceksin? Şu kafası... Evet şeyden, ya böyle kaplan olurdu. Sonra gölgelerin gücü geldikten sonra sanki böyle bir aslanvari bir hale dönüşürdü. Evet. Bir yandan da aslında çok benzeri. Tam böyle onun şeytan ikizi gibi iskeletor. Onun da işte onu mücadelere taşıyan pantoru. Aslan, aslan olarak düşünmen normal. Neden diyeceksin? Ben küçükken aslanı erkek, kaplanı dişi sanıyordum. Bende de vardı öyle bir algı. <gülüyor> o yüzden. Bende de vardı öyle bir algı. Hani belki o oradan hani aslana dönüşü gibi sanmış olabilirsin ya. Bende yani. de vardı öyle bir algı. Hadi hikayemize geçelim. Buyurun. Oradan da nereden bağlayacaksak bunları bağlayalım. Hikayemiz Herkül'ün hikayesi. Yine Yunan mitolojisinin önemli karakterlerinden. Bir de birazcık daha isim olarak en azından... Bilinen Herkül gibi güçlü. Herkül bir yarı tanrı. Zeus'un çocuklarından bir tanesi. Zeus tabii işte Herkül doğduktan sonra Hera, Zeus'un eşi bunu çok kıskanıyor. Ve Herkül'e bazı tuzaklar kuruyor. İşte o bebekken iki tane yılan gönderiyor onu zehirlemesi için. Herkül onları elleriyle tutup boğuyor. Büyüdüğü zaman bir ormana yerleşiyor. Hera yine peşini bırakmıyor gibi gibi böyle bir sürü hikayesi var. Herkül'ün en büyük özelliği Fiziksel gücü. Fakat bu gücü tam olarak yönetemiyor. Bir çalgı çalacak ders alıyor. Hocasına sinirleyip çalgıyı kafasında böyle patlatıyor. Adamı öldürüyor. Veya bir gün rüyasında bir şeyler görüyor. Orada çok böyle bir ne diyelim kriz geçiriyor. Ailesini katlediyor. Ve en sonunda diyor ki benim kendi gücümü yönetmeye ihtiyacım var. Yoksa hem kendime hem çevreme zarar vermeye devam edeceğim. Ve bir şekilde yolu küçükken rakip oldukları... Kuzeniyle kesişiyor. Kuzeni hükümdar aslında Herkül'ün hakkı olduğu söyleniyor ama işte Hera'nın birkaç böyle oyunlarıyla kuzeni onun yerine geçmiş. En çok sinir olduğu, en çok gıcık olduğu kişiye teslim oluyor ve bir yolculuğa çıkıyor. Kuzeni diyor ki ben sana 10 tane görev vereceğim. Bu görevleri başarıyla yerine getirirsen o zaman ödülünü alacaksın. Yolculukta 10 oluyor, 12. Herkül'ün 12 hikayesi diye şimdi hikayeleri hepsini tek tek paylaşıp şeyi kaçırmayalım. Herkül'ün 12 hikayesi diye muhteşem bir yolculuk serüven çıkıyor ortaya. Ve hani biz de bugün birinci basamağını paylaşalım ki belki de izleyicilere tetikleyici olur, onlar da devamını getirir. Birinci hikayede de Şöyle bir şey var. Bugüne kadar kimsenin yenemediği bir aslanı yenmeye gidiyor Herkül. Yolculukta giderken ormanın içinde aslanın saklandığı mağarayı bir türlü bulamıyor. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Etrafta hiçbir şey yok. Sonra diyor ki ya ben diyor bu aslanı yenmek için kendime bir sopa yapayım. Tabii çok güçlü. Ağaçları kökünden çıkartıyor. Bu diyor, bu diyor. Sopa yapıyor, beğenmiyor. Bu diyor, bu diyor. Sopa yapıyor, beğenmiyor. En sonunda bir tane sopa yapıyor. Diyor ki ha oldu. Bir bakıyor ki bütün ağaçları neredeyse sökmüş, hepsini sopa için kullanmış ama bir yandan da ağaçları söktüğü için hop mağara birden görünür oluyor. Gidiyor mağaraya aslanla acayip şekilde mücadele ediyor, aslanı bir şekilde alt ediyor. Görevi aslanın postunu götürebilmek yani yendiğine dair kanıt olarak ya postu elleriyle... Açmaya çalışıyor olmuyor, sopayla açmaya çalışıyor olmuyor, öyle olmuyor, böyle olmuyor. Çünkü çok affedersin bu aslanın özelliği de o postu ve zırhı galiba değil mi? Benim de bildiğim hikayelerde evet. o zaten böyle zırhıyla ünlenmiş evet. bir aslan. Kesinlikle yani zırhı diyorum yani. ama o post, o üstündeki şey onu hiçbir şekilde hiç delinemiyor, zarar verilemiyor. Evet. Orası ile ünlenmiş bir aslan diyebiliyor. Kesinlikle yani hem gücü hem postu en sonunda ama bir şey akıl ediyor. Diyor ki ben diyor bunun pençesini tırnağını kullanayım hmm. o tırnağı da çok keskin olduğu için posta onunla yarıp posta alıyor götürüyor. Aslanın kendi pençesiyle. Kendi pençesiyle. Şimdi hikayemizde çok fazla metafor var. Kendi gücü, orman, e, aslanın pençesi vesaire vesaire. Sen okuduğunda veya şu an duyduğunda ne hissettin bu hikayede? Ya hikaye gerçekten dediğin gibi metaforlarla dolu, sembollerle dolu. yani her şeyi her yere bağlayabilirsin hikayede. Ama ondan bir geri adım atıyorum. Böyle aslanlı hikayelerin olduğu aslında kadim literatürde de bayağı eser var. Yani aslan da orada bir metafor olarak kullanılıyor. Zaten bu yaratılış hikayeleri aslında bütün o kadim literatürde zaten ortak benzer şeyler eksenler etrafına döndüğü için. Bu hikayede de öyle mesela. Aslan neden kötü ve avlanması gereken bir şey? Çünkü biz gündelik hayatımızda şey diyoruz ya işte aslan gibi geldi, aslan gibi mücadele etti. Yani içinde biraz yiğitlik, cesaret, doğruluk öyle baba yiğitlik evet. olan bir şey. Neden bu hikayelerde böyle kötüdür diye düşündürdü o semboller ormanın içindeki bağlantıların dışında. Ben de ilk böyle bir iç gıcıklanması yaratıyor. Herkül'ün en büyük gücü fiziksel gücü dedik. Burada da fiziksel gücünü ilk olarak anlayabilmesi için belki de görev böyle seçildi. Çünkü diğer görevlerinde fiziksel gücü çok kullanmıyor. Hep stratejik yaklaşmak durumunda. Bir tane görevi var, beyaz boğayı alt etmesi lazım. Yine orada birazcık kullanıyor ama ilk hani en güçlü yanından bir teste tabi tutuluyor. Orayı bir kendine de tes hakkını teslim etsin diye. Yani bizim de en güçlü yanımızı kendimize bir hakkımızı teslim etmeye ihtiyacımız var. Sonra o güçlü yanını yanını alarak yolculukta devam edebiliriz. İşte öyle bir hikaye var 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'da, Almanya. Karşı karşıya geliyor Amerika savaşa girdikten sonra. Amerika hava sahasını kaybetmek üzere. Sahadan dönen uçaklara bakıyorlar, hep kanatlarından vurulmuş. Diyorlar ki, kanatlarımızdan çok vuruluyoruz, kanatlarımızı güçlendirelim. Başlıyorlar kanatları güçlendirmeye. Fakat bir etkisi olmuyor. Daha sonra bir istatistikçi diyor ki, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü dönen uçaklara baktığınızda kanatlardan evet darbe almış ama motorları sağlam olduğu için dönebilmiş. O yüzden bizim düşen uçaklarda motor darbe alıyor, onlar dönemiyor. Motorları daha çok güçlendirelim ki daha çok havada mücadele edebilsinler. Yani güçlü yanını daha da yukarı çekip daha sonra Amerika hava sahasına alıyor ve dünya tarihi de yaşıyor sadece bu yaklaşımla. Bizim de bir güçlü yanımızı kendimize teslim etmemiz lazım. Ama o güçlü yanımızı da nerede anlayacağız? İşte mağaramızın içindeki o aslanla. Yani o aslanla yüzleşmeden... Ne kadar güçlü olduğunu bilemeyeceksin. Ben şimdi düz bir yolda bisiklete biniyorum. Tamam dümdüz. Hiçbir engel yok, hiçbir şey yok. Sana diyorum ki bak Murat Han çok iyi bisiklete biniyorum ben ya. Şimdi sen tabii zarif bir adam olduğun için diyeceksin ki hakikaten iyi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten bisiklete nasıl bindiğimi nerede deneyimleyebilirim? Engebeli yolda. Başka bir arazide. Orada seviyem ortaya çıkar. Yani ilk bir görsün gücünü bir teslim etsin kendine. Bir rahatlasın. Sonra... Hadi devam edelim gibi bir kurgu olabilir burada. Anladım abi güzel. Ya zaten bir de bu arada şeyi de unutmadan geçmeyeyim. İlk anlattığın dediğin ya bu hikaye sende neler düşündür diye. Bir de herkülün galiba problemli bir çocukluğu olmuştu yani. Sorunlu bir gençlik de yaşamış bir yandan öyle zorlu bir hayattan. Ergen, sonra da var ergen yani. çok. Evet, <gülüyor> biraz çok ergen, ergen, ergen problemleri davranmış. yaşamış. Bir de buna ek olarak işte güçlü yan tamam o 2. dünya savaşındaki işte güçlü yanı güçlendirdim ama. Bir de o güçlü yanın nasıl kullandığım ve ne için kullandığın da galiba önemli. Yani aslan metaforu belki de o yüzden de biraz böyle, o yüzden iç gıcıklayıcı zaten. Yani eğer doğru kullanırsan evet, böyle aslan gibi oluyorsun. Ama yanlış kullanırsan vahşet yaratan bir şey de dönüşebiliyor. Mesnevi'de de öyle bir hikaye var bu arada. Aslan, gene orman, hayvanlar. İlginçtir ki hikayenin başında aslan böyle aslında gayet hani daha ruhani, daha ilahi olması gereken şeyleri doğru söyleyen bir karakterken ikinci kısmında hikayenin aslan bir nefs aslanına dönüşüyor. Aslanın iki yüzünü de görüyoruz ve orada da akıl, akıl tavşanı var. Çok detaya girmeyeceğim hikayenin ama günün sonunda akıl tavşanı kudurmuş aslanı kandırıyor ve kandırmasında kendisiyle kandırıyor. Diyor ki ormanda en az senin kadar güçlü, en az senin kadar vahşi bir aslan var diyor. O Bizi şu anda tehdit ediyor diyor. Aslan da böyle kibirleniyor. Kimmiş o aslan? Beraber ormana gidiyorlar. Tavşan da bir tuzak hazırlamış ona. Oraya giderken aslan içine düşüyor. Ve orayı kapatıyor. Yani oradan da biraz şey gibi düşünüyorum ben. Yani mesela Hiemen ve iskeletoru da o yüzden buraya getirdim. Hiemen'in aslanı diyelim ki işte ne için kullandığında atılgan oluyor. İskeletoru da biliyorsun. İskeletorun tek amacı Hiemen'i alt etmek değil mi? Hı hı. Yani o mesnevideki hikayedeki gibi yani kendisinden... Daha güçlü biri var ve benden kimse güçlü olamaz diye bütün ömrünü, hayatını, varoluşunu ona adamış durumda. Ve bu adamışlık da aslında sürekli bir kayıp yaşatıyor. Tıpkı senin anlattığın hikayedeki aslanın o kendi pençesiyle kendisine yarabiliyor olması gibi. Ama öte yandan da o zırh işte Herkül'ü doğru kullanıldığında daha da güçlü ve o çıktığı yolculuklarda yenilmez hale getiriyor gibi evet, anlıyorum. Evet yani onu koruyor bütün şeylerden. İşte buradaki kart aslında buna paralel bir kart. Yani işte pençen var ve sivri ve sen ona tutunuyorsun hayatta da. Fakat işte tutunup kendini de kesebilirsin o pençeyle. Daha faydalı işler de yapabilirsin. Burada gücünü neyle kullanacağın aslında senin kim olduğunu ve ve oradaki tutumun hayatta kim olduğunu belirliyor. Gücünü ne için kullandın? Zaten burada da <gülüyor> Bıçağı da görünce aklıma bir şey gelmişti. Hani bu meyve bıçakları var diye her evde böyle akşam böyle evet. evdeki büyükler genelde soyar böyle çocukları teker teker yedir. Yani onu meyve için kesmek istersen keyifli bir aile aktivitesi aslında. <gülüyor> Ama <gülüyor> sinirlenip Allah korusun birine sapladığında olay... O da bir aile aktivitesi. <gülüyor> o da bir başka türlü bir aile <gülüyor> aktivitesine evet. dönüşmüş oluyor. Günün sonunda çok katılıyorum ben de sana. Ee, o yüzden gücü ne için kullanacaksın? Zaten herkülün yola çıkış amacı o. Gücünü ehlileştirebilmek. Ama ilk böyle bir kullan, bir gör, sonra ehlileştirebileceksin. Burada da bir kalemimiz var abi. Ve bu kalemin de arkasında şöyle bir boks eldiveni var. Şimdi burada da hikayenin şurasına bağlayacağım. Şimdi Herkül nasıl ağaçlardan hiçbir şey göremiyordu. Hmm. Ve ağaçları kestikten sonra yani topa yapmak için, bir silah yapmak için... O zaman mağarayı görebildi, o zaman harekete geçebildi. Bizde de bazen çok fazla bilginin, çok fazla bilgi edinmenin güç olduğunu düşünebiliyoruz. Hatta o bilgiyi de buradaki boks eldiveni gibi böyle herkesin işte o öyle değil, böyle değil, şöyledir. Ben biliyorum, sen bilmiyorsun. Sen bir otur. Sen bir, ben otur. bir konuşayım. Böyle bir haddini bildirme şeklinde olabiliyor. O bilgileri de bir budamak lazım ki o bir araca dönüşebilsin. Yani. Hakikaten çok fazla bilmek değil. O bilgiyle ne yapacağını ve ne yapmayacağını anlayabilmek asıl konu. İşte ben bunu boks eldiveni olarak millete de yapabilirim. Sana da yapabilirim. <gülüyor> bana haddini mi bildirdin? Sana haddini bildirebilirim. Veya... Sen kimsin bana ya haddini ya bildiriyorsun? Sen kimsin <gülüyor> Evet abi. Veya kalem olarak da kullanabilirim. Genel olarak sosyal medyada... Klavye üzerinden her şeyi söyleme hakları olduğu gibi bir yanılgıya düştükleri için genelde son dönemde karşılaştığım bu demin sana yaptığım hareket yani işte o öyle değil bu linç bu duyar o bu vesaire ama bir budamak lazım ben neyi nereden biliyorum. Neye göre bu yorumu yapıyorum diye. Ne dersin? Çok güzel. Özellikle bu boks eldivenin tarafından yumruklanmış bir kişi olarak kesinlikle katılıyorum. Bunları... E, Hoş olmadı yalan. değil evet. mi? <gülüyor> i̇nsanlara, insanlara karşı kullanmayalım. Yani bir de evet böyle bir e, şey bulursak bence biz de alalım. Evimizde dursun. İnanılmaz bir kalem bence çünkü. Yani. Evet ya. Ama yumuşak bir de böyle şey. Evet evet. Ne hissettim değil, o kadar, yani. o kadar evet, sert evet, değil tabii yani. Tabii ki tabii ki. Abi bir de bağlarız abi yolculuğunun bu durağında aramızda kirpi var. Kirpi. Bu kirpi neden burada aramızda? Yani hoş geldin öncelikle kirpi, İyi ki buradasın. Evet. Ve yani gerçekten ele batmayan bir kirpi olması da onu evet. farklı kılan özelliklerinden biri Müthiş, sanırım. Müthiş, bayılıyoruz. Kirpi benim sanırım en çok sevdiğim hayvan, bana hissettirdiği açısından. Kirpi bütün bu masada ne varsa, ne konuştuysak hepsini kapsıyor. Çünkü kirpi resimlerine de baktığınızda muhtemelen şu an ekranın bir yerlerinde de olacak. Aslında böyle suratı işte efendim elleri falan falan acayip, acayip tatlı, tatlı bir hayvan. Bakıyorum zaten göz göze geldik gözümü evet, alamadım ondan acayip yani. Acayip tatlı bir hayvan. Ama biz ne diyebiliyoruz? Hep temkinli yaklaşma. Hep yani kirpi hep böyle elini kaçıran e, kimseler görüyor böyle sürekli. Kızan şey kişiler görüyor ona. Sen benim canımı yaktım falan filan. Kirpi'nin haberi bile yok. Ben ne yaptım ki diyor. Niye benden korkuyorlar? Evet, ben ne yaptım ki diyor. Aslında Herkül de... O hikayede hep ben ne yaptım ki diyor. Çünkü doğalı, yani doğal gücü zarar verici. Aslında dikenleri var yani. Bizim de mutlaka ve mutlaka herkesin olduğu gibi dikenlerimiz var. Ona göre sevmeyi öğrenmek lazım. Çünkü kirpinin karnına baktığında oradan sevebiliyorsun. Yumuşacık. Yumuşacık. Herkül de kendini sevmeyi öğreniyor o 12 yolculukta çünkü hmm. sürekli zorlanıyor bu arada her zaman en doğru kararları vermiyor çünkü bazen barışçıl bir şeyden gidiyor amazonlarla olan mesela konuda ama bütün amazonu katlediyor vesaire her zaman en doğru kararı vermiyor ama bir şeyi yapıyor elinden gelen en iyisini ortaya koyuyor bu kendini sevme yolculuğu ve kimileri için mücadelesinde bize de düşen kendi gücümüzü doğru kullanıp Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak. Bu söylediğin şey benim gerçekten en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yani he, hepimizin bir gücü var değil mi? Hepimiz bir herkülüz. Bu gücü yeri geliyor işte bu meyve bıçağındaki gibi. İşte bazen istemeden ya da bazen isteyerek birine zarar veriyoruz. Bazen hatta kendimize böyle zarar veriyoruz. Ama önemli olan galiba gayret etmek. Çünkü o mücadelenin içine girdikçe, gayret ettikçe işte o aradığımız mağaranın da o gayretin sonunda ortaya çıktığını görüyoruz. O yüzden kesinlikle seninle aynı noktadayım. Yani hayatta işte iskeletorlar da var, himenler de var. İşte biraz galiba iskeletor mu olacağım, o aslanı öyle kullanacağım. Yoksa himen mi olacağım, aslanımla işte seferlere çıkacağım. Ona biraz bakmak lazım bence de. Katılıyorum sana. Abi çok güzel. O zaman bağlarız abinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Herkül'le beraberdik bugün. Sadece Herkül değil, himen, he iskeletor, kirpiler, boks eldivenleri, bıçaklara bayağı kalabalıktık. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbette. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum.